Teknoloji okudan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün güzel bir video ile karşınızdayız. En azından bu videoda size gayet olumlu, güzel haberler vereceğiz diyebilirim. Biliyorsunuz geçtiğimiz yılın başlarında, yani 2020'nin başlarında ülkemizdeki Akıllı telefon fiyatları oldukça makul seviyelerdeydi. Hatta ben hatırlıyorum Mart ayında Realme 6i modelini incelemiştik biz. O telefonun çıkış fiyatı 1700 liraydı. O dönemde Realme 5i ise 1400 lira gibi bir fiyattan satılıyordu. Yani çok değil arkadaşlar. 2020'nin Mart ayından bahsediyoruz. Mart ayında fiyatlar bu şekildeydi. Ama ne oldu sonra? Pandemi süreci vesaire girdi. Döviz kurlarında bir dalgalanma oldu ve akıllı telefon fiyatları da hızlı bir şekilde yükseldi. Şu anda mesela ben Realme 6 fiyatına canlı canlı bakıyorum. Şu anda arkadaşlar Realme 6 in, bakın internet üzerindeki en ucuz fiyatı 2297 Türk Lirası. Dediğim gibi biz o zaman incelediğimizde telefonun çıkış fiyatı 1700 liraydı kampanyalı vesaire. Şu anda ise 2297 yani 2300 lira diyebiliriz. Yani arada 600 Türk Lirası gibi bir fark var. Fakat bu fiyat arkadaşlar dönem içinde şu anda bu fiyatın düşmüş hali. Bu telefonun fiyatı. Dönem içerisinde arkadaşlar 2600-2700 lirasına kadar çıktı. Yani çok değil bakın Kasım ayında bu telefonun fiyatı 2700 lira civarında bir fiyatla zirveyi görmüş durumda. Peki ne oldu da birden 2200 TL seviyelerine tekrardan düştü? Tabii ki arkadaşlar döviz kurlarında bir daralma yaşandı. Bu daralma neticesinde de ne oldu? Dolar özellikle hayli değer kaybetti. Bir ara biliyorsunuz 8.6'ya kadar yükselmişti. Şimdi ise mesela an itibariyle 7.38 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Peki gelecekte ne olacak? Biliyorsunuz Türkiye'de dolar birden yükseliyor. Sonra yavaş yavaş düşüyor vesaire. Dolayısıyla kullanıcılar şu soruyu sorabiliyor. Ya ben işte bilgisayar alacaktım, telefon alacaktım, herhangi bir teknoloji ürünü alacaktım. Dolar acaba daha da düşer mi? Yoksa yükselir mi? Yani şimdi almalı mıyım yoksa biraz daha beklemeli miyim diye sorabiliyorlar. Biz bu videoda aslında bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Bu yanıtımızı da uluslararası kuruluşların dolar, TL yani doların TL'ye oranı ya da Türk lirasının değer kazanıp kazanmaması yönünde yaptıkları tahminlere dayandıracağız arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz Merkez Bankası genel itibariyle her yıl. Çeşitli tahminler açıklıyor işte yıl son tahminimiz şu kadar yıl son tahminimiz dolar tahminimiz bu kadar diye. Fakat bunlar yıl içerisinde sürekli değişken olduğu için çok güvenilir olmayabiliyor. Lakin uluslararası kuruluşlar genel itibariyle ortak bir paydada buluştuklarında bu verilerin daha güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Peki pek çok kuruluşun 2021 yıl sonu itibariyle Türk lirasına bakış açısı nasıl olacak? Biz biraz araştırma yaptık arkadaşlar. Yani bir 6-7 kurum ki bunların hepsi küresel ölçekteki kurumlar. Türk lirasının üzerine yorum yapmış olan kurumlar. Barclays var bunların içerisinde. Robobank var, HSBC var, UBS var, Capital Economics var. Ve geçtiğimiz günlerde son olarak Amerika'nın yatırım bankası olan Goldman Sachs de ne yaptı? Türk lirası tahminini açıkladı. Özellikle Amerika Yatırım Bankası'nın açıklaması önemliydi bizim için burada. Ki onlar da diğer uluslararası kuruluşların fikrine paralel bir açıklama yaptılar. Önümüzdeki 6 ay içerisinde yani 2021'in ilk 6 aylık diliminde dolar Türk Lirası oranının 7 TL'ye kadar yani 7 olacağını öngörüyorlar. Bu ne demek? Önümüzdeki 6 ay yani Haziran ayının sonuna kadar arkadaşlar dolar 7 Türk Lirası'na kadar gerileyebilir ki... Demin de belirttiğim üzere bu 6-7 kuruluştan bazıları doların 6.80 seviyelerinde test edeceğini söylüyor. Yani doların şu anda 7 Türk Lirası'nın altına düşme olasılığı da mevcut. Zaten şu anda 7.38 seviyelerinde bu önümüzdeki 3-4 ay içerisinde 7'nin de altını görebilir diyorlar. Peki bu ne demek? Bu ne anlama geliyor? Bunun bize yansıması nasıl olacak? Dilerseniz bunu da size belirtelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ülkemizde özellikle teknoloji cihazları ne oluyor? Dışarıdan ithal olarak geldiği için döviz bazında fiyatlandırılıyor. Yani burada atıyorum işte bir akıllı telefon alacağınız zaman dolarla ani bir yükseliş olduğunda işte bunu geçen sene yaşadık. Fiyatlarda ne oluyor? Birden hop yükseliyor arkadaşlar. Lakin şu anda bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendi de telefon fiyatlarının yavaş yavaş azalmasına zemin hazırlıyor. halihazırda hazırda yeni gelmiş olan bir vergi yok arkadaşlar. Biliyorsunuz ülkemizde akıllı telefonlar olsun işte bilgisayarlar olsun vesaire bunlar için ödediğimiz vergi bir hayli fazla. Fakat şu anda dediğim gibi yeni gelmiş bir vergi söz konusu değil. Dolayısıyla geçtiğimiz sene ile döviz kurları üzerinden hesap yapacak olursak akıllı telefonlar üzerinde Belli başlı fiyatlandırmalarda düşüşler gerçekleşebilir. Sallıyorum. 300 dolar fiyatı olan bir telefon dolarda yaşanan 1 liralık düşüşten ötürü 300-400 lira civarında ucuzlayabilir. O yüzden size şunu tavsiye edeceğim ben. Eğer bu aralar yeni bir akıllı telefon alma düşünceniz varsa biraz beklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi dolar döviz kurları düşüş trendinde Türk lirası değer kazanıyor. Pek çok uluslararası kuruluş doların 7 Türk lirasını test edeceğini söylüyor. Böyle bir durumda arkadaşlar 7.38 seviyelerinden yani telefon almak ne bileyim bilgisayar almak ekran kartı vesaire yani ülkemize dışarıdan dövizle gelen cihazları almak çok da karlı durmuyor. Yani şu var eğer acelem yok diyorsanız yani bir bilgisayar topluyorum ama hani ben bunu 2 ay sonra toplasam da olur diyorsanız biraz daha beklemenizi tavsiye ederim. Sadece akıllı telefon fiyatları değil arkadaşlar. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Bilgisayar fiyatları, ekran kartı vesaire bilgisayar aparatları yani bilgisayar kurarken ihtiyacınız olan tüm ekipmanlar, akıllı saatler, akıllı bileklikler, kablosuz kulaklıklar bunların hepsinin fiyatında bir ucuzlama olacaktır. Dediğim gibi 1-2 ay, 3 ay sabredin. Sonrasında baktınız Mayıs gibi eğer hani ucuzlama olmadıysa dolar baktığınız yukarılara gidiyor. O zaman alacağınızı alabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben şu anda çok böyle ütopik bir olay olmadığı sürece Türk Lirası'nın tekrardan öyle büyük bir değer kaybına uğrayacağını düşünmüyorum. Eğer bunu birkaç kuruluş söyleseydi, ne bileyim yerli kuruluşlar söyleseydi, tamam belki güvenmeyebilirdik vesaire ama burada uluslararası pek çok kuruluşun aynı fikirde birleştiğini görüyoruz. Hani biri yansa bile hepsi yanmıyor Olamaz sonuçta. Benim size tavsiyem arkadaşlar fiyatların düşmesini biraz daha beklemeniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.